Boş ver acı, sinirlenme ya, boş ver. Sinirlenmene değer mi acı? Boş ver ya, boş ver acı. Neyse ya dur. Ben de bilgisayardan şeyler yapayım ya. Hay senin gibi bilgisayarım Ulan ben bu bilgisayarım Yuhu artık Ben bu bilgisayarım var ya ulan ulan ulan ulan neyse boş ver acı boş ver sinirlenmeyeceğim neyse ulan ulan ulan ulan ulan ulan ulan ulan ulan var ya nasıl bir bilgisayardır ya sana bilgisayar diyen firmanım ben ulan ulan neyse ya neyse boş ver boş acı boş ver neyse ben dolaşmaya gidiyorum acı boş ver boş acı ya aman aman nedir arkadaş ya. Selam güzel kardeşlerim, bugün sizlerle birlikte HD'in yeni bir bölüm ile beraber karşınızdayım. Ulan ya sesim anılmamış. Hay senin gibi mikrofonun, hay senin gibi ben telefonun ya ulan, ulan zaten ekranın kırık. Ulan bir tane yumruk çakmam mı istiyorsun ya? Ulan ulan ulan ulan ulan, ulan, ulan ya. Ulan ulan ne ise dun ne Ali kardeşime azin. Hatta Ali kardeşimin sesini özeteyim ya. Ali kardeşinden bu mikrofonun tam... Neyse hacı neyse neyse ya boş ver boş ver hacı boş ver ya aman boş ver. Yuh artık.